Hocam zorlu bir süreçte göreve geldiniz ve artık sahaya çıkma zamanı geri başladı. Neler evet. söylersiniz? Evet. E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, gerçekten Gençler Birliği'nin bir kültürü var. E, dolayısıyla Türk futbolunda gerçekten önemli bir yeri var. E, konum itibariyle şu anda zor bir durumda. Ama başkanımızla belli istişarelerimizi yaptık. E, Yapılması gereken e, eylemleri mutlaka yönetimle birlikte e, en kısa sürede mutlaka yapacağız. E, bulunduğumuz bu durumdan bir an önce kurtulmak adına yapılması gereken neyse ekibim, ben, futbolcular ve yönetimimiz, değerli başkanımızla birlikte mutlaka e, doğru işler yapacağımızı düşünüyoruz. E, tabii ki gerçekçi olmak lazım. Şu anda e, ilk yarının bitmesine altı maç var. E, mevcut kadromuzda bulunan bu altı maçta. Ee, şahsen ben ve ekibim bütün puanları talibiz. Bu anlayışta olmamız gerekiyor. Oyuncuyu bu anlamda antren etmek gerekiyor ve buna inandırmak gerekiyor. Oyuncularla bu e, dördüncü antrenmanın kendilerine gerek bireysel gerek e, toplantılar, mini toplantılar halinde görüşmelerimizi yaptık. Onlar bizi, biz onları tanımaya çalışıyoruz. E, tabii ki futbol dünyası içerisinde oyuncularımızı biz yeteneklerini biliyoruz, tanıyoruz. Ama e, sosyal hayatta da onları tanımak gerekiyor. Bu anlamda birbirimizi tanımaya başladık. Onlarla birlikte doğru işler yapacağımızı düşünüyoruz. Bu altı maçı çok doğru hazırlanmamız lazım. Her maç kendi içerisinde çok önemli ve çok değerli. Maç maç düşünüyoruz, hafta hafta düşünüyoruz. E, bu hafta Altay maçı bizim için çok önemli. Her maç gibi. Eee iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Oyuncularımızla oturup eee onlardan neler istediğimizi, neler yapabilmeleri gerektiğini eee sürekli e, görüşmeye başladık ve çalışmaya başladık. Bunu gerek e, görsel, gerek e, mini toplantılar, gerek sahada eee çalışmalarımızla eee anlatmaya çalışıyoruz. Oyuncular da doğru reaksiyon gösteriyor. Eee şöyle bir gerçek var. Evet, her şey zor mu? Zor. Zor olan şeyler güzeldir sonucunda. Ee, biz bu mücadelenin içerisinde her anlamda dimdik duracağız, güçlü olacağız ve buradan e, başarılı bir şekilde çıkacağız. İnşallah gençler birliğini biz bu sene e, mutlaka ve mutlaka bu ligde tutacağız. Hocam baktığımızda ağırlıklı olarak genç oyunculardan oluşan bir takım var. Belki tecrübe eksikliği de olduğunu söyleyebiliriz. Siz de dört antrenmana çıktığınız ilk gözlemlerinizi öğrenmek istiyorum ve buna istinaden de transfer tahtası açılırsa ne yönde hamleler yapacaksınız? Bu konuda bir ön hazırlık var mı kafanızda? Evet. Dediğim gibi oyuncuları tabii ki daha öncesinden de tanıyoruz. Ee, sürekli karşılaştığımız e, mücadelelerde karşılaştığımız oyuncu arkadaşlarımız var. Hepsini e, oyuncu kalitesini e, ve yetenek düzeneklerini yakından biliyorum. Ee, içeriye girdiğinde de onları e, sosyal hayattaki e, düşünceleri, hayatı, e, hayata bakışları, hedefleri bunları da içeriye girdiğinde daha rahat tanıyabiliyorsun. Bu anlamda e, onları tanımaya çalışıyorum. E, dinamik tempolu genç bir takım. Iıı e, tecrübeli oyuncu içeride e, maalesef çok az. E, ama bunların e, en büyük özellikleri güçlü ve dinamik olmaları. Biz bu yönlerini daha çok sahanın içerisinde kullanmaya çalışacağız. Kompakt bir takım yapmaya çalışacağız. Birlikte hücum yapan, birlikte defans yapan ve birlikte sahanın içerisinde mücadele eden bir anlayışı ön planda tutacağız. Çünkü en güçlü yönleri burası. E tabii ki o tecrübenin e, yetersizliği içeride belli sorunlar yaratabiliyor. Ama biz bunların e, mantı olarak ve psikolojik olarak e, daha çok yukarıya çıkarma konusunda, e, düşüncesindeyiz. Eee eksik bölgelerimiz eee her takımda olduğu gibi burada da var. Futbolda eksik bitmez. Eee bu anlamda da devre arasında yapacağımız hamleleri e, yönetim kurulumuzla, değerli başkanımızla eee sportif direktörümüzle oturup istişareler yapıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde zaten sizler de yapacağımız hamleleri çok yakından göreceksiniz. Dolayısıyla şu anda eee ikinci yarıydı. Şu kalan altı maçla alakalı ee, tamamen konsantrasyonumuz ve düşüncemiz. O yüzden şu anda transferi çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Bu altı maçta maksimum alabileceğim puanlar ikinci yarı e, bizim için çok değerli olacak. Dolayısıyla amacımız ve hedefimiz tamamen şu anda altı maç. Hocam baktığımızda Dünya Kupası nedeniyle birincilikler ligler yani en üst düzey liglerde bir ara söz konusu ama <gülüyor> evet. e, Sizde ve diğer alt liglerde ara olmayacak Ama tabii ki naklen yayında devam edecek bir anlamda Katar'ın haricinde gözlerde süper ligden ziyade birinci ligin üzerinde olacak evet. e, bir teknik adam gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl bir etki eder? E, tabii ki bütün gözlerin burada olmuş olması bizim için de, oyuncular için de bir avantaj. Çünkü e, futbol tamamen e, Süper Lig'den e, 45 güne yakın bir e, durum söz konusu, ayrı kalma durumu söz konusu. E, dikkatler de ister istemez birinci geç çekilecek. E, bu lig zaten kendi içinde değerli bir lig. Daha çok değerli olacak. E, kamuoyu, spor kamuoyu ve seyirci, futbolu seven herkes burayı daha çok takip edecek. Ee, yoğunluk daha iyi olacak. Ee, aslında oyuncularımıza bunları da ben paylaşmıştım. Sizden önce de bunları söylemiştim. Tamamen odaklanan lig, bu lig olacak. Ee, oyuncularımız da bunu biraz daha avantaja çevirmek adına e, psikolojik bir e, durum söz konusu tabii ki. Teşekkürler hocam. Ben hocam teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun ben teşekkür ederim hocam. arkadaşlar. Sağ olun.